I got supplies! Yapійle bir asalota Eda, para rüzgar? 79 tane param var. İşe kalabiliriz. Bileşmeyse, 110 tane. Aha, 31 lan ya kim attı lan? Onu? Yani şimdi ne? 31 ne? Neyse kaç para var? 116 116 gel poşet gidelim poşet poşet poşet gidelim orada çek şey var bu geri var. Orada çiçek yok, var mı ki? Yok yok, bazı yerlerin satılıyor, çok yerde satılıyor Koşun çiçek var, var Ha, ucuz, ucuz Lan hep de yüz. yüz. Tamam, aldım Gel Bir de yapalım Bunet canım gidiyor ya işman öldü. Attım. Ne yapayım? geliyoo niye içinde atladım ya sen çünkü adam gelmez geldi ki geldi ki anan He geldi lan ne gülüyo Ben ne gülüyo ne o nasıl bir gülüş o nasıl bir giriş? senin o işin içki I'm summoning a vehicle lazım mı Oraya gel, Hayır, hayır, hayır. Help. Ay, ya, çıkacaksın. O oh, bundan da, ya. Awesome. bun hiç güzel ay